Bu durum hepimizin bütün insanlığın içinde bulunduğu bir olay. Ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki yani o kadar kesin ve açıktır ki gündüzün geceye, yazın kışa dönmesi kadar kesin ve milyonlarca ihtiyar insanların, her gün ölen ortalama 350 bin insanın ve mezarlıklarımızın varlığı kadar açık ve ortadadır. İşte Kur'an tam olarak buraya parmak basar ve der ki Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat ise ahirettir keşke bilselerdi. Bunun gibi oyun ibaresini Kur'an'da çokça görebilirsiniz. Çünkü oyun gerçek olmayan, kurgulanan ve sahte olan demektir. Evet, elbette ki biz de dünyadan nasibimizi alalım ama ölüme çareyi elimize tutuyorsak alalım. Yoksa bütün emeğimiz heba olup gidecek. Thank you.